Tecrübeli ekip Dünya Kupası'nda ilk 3 sırada yer alabilir. Avustralya takımı ise Dünya Kupası'na katılmak için 10 maç yapan ekip, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ekip orta sahadan paslaşarak kanatları açılıyorlar. Yan toplardan tehlike yaratan ekip, savunmadı ise kanat oyuncuları hızlı koşularla defansa yardıma geliyor. J grubu'nun diğer takımları Peru ve Danimarka. Avustralya'nın gruptan çıkma şansı var. Peki Fransa ve Avustralya maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? İşte detaylar. %77 oranla Fransa kazanabilir. %8 oran ile de Avustralya maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %15. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğen ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.